Polonya'dan çalışma izni bekliyorsunuz ve çalışma izinin orijinal olup olmadığını nasıl olması gerektiğini bilmiyorsanız işte burada. İlk başta sistem kimlik numarası yukarıda yazar. Belli bir kod vardır. Onun solunda eyalet bölgesi ve kodu bulunmaktadır. Onun haricinde onun altında çalışma lisansı tipi yazar. Mesela burada A tipi yazıyor. Onun altında yasalar yazmaktadır. Ve altında da gördüğünüz üzere firma ismi, adresi, telefon numarası her şeyi bulunmak zorundadır. Onun altında çalışma izni çıkarılan kişinin ismi, soy ismi, uyruğu, doğum tarihi Çalışacağı alan, meslek adı, alacağı brüt maaş, çalışma izninin süresi burada 3 yıllık çıkarmışlar. İkinci sayfada ise genellikle yasa hükümleri yazmakla birlikte en altında verilen eyaletin mührü bulunmakta ve müfettişin mührü ve imzası da sağ tarafta bulunmaktadır. Dikkat edin eğer doğrulamak istiyorsanız bu çalışma izninin verildiği belediyeye ulaşıp doğru olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Eğer danışmanlık hizmeti almak isterseniz buraya şirketimizi ve e-mailimi de bırakıyorum.